Müşrik olarak yaşamışım. Ben namaz kıldım, oruç tuttum, cekat verdim, hatça gittim, hayranat yaptım, köyüme mescit yaptırdım. Dağdan su getirdim, çeşme yaptım, köyme, yol yaptırdım. Bir sürü çocuklara Kur'an okuttum. Eğer insanlar akıllarını kullantılar Türkiye böyle olmaz. Türkiye dünyaya var ya meydan okur. Türkiye dünyaya meydan okur ama Türkiye'yi ne yaptılar? Demokrasiyle aynı Avrupalılar gibi uyuşturdular. Gençliğinde, küçüklüğünde mesela en sevdiğin veyahut en nefret ettiğin şeyler nelerdi? Oyun oynamak. Başka bir şey değil. Aklım hep o geliyor. Nefret ettiğin şeylerden birisi evet. neydi? Bir şey ise şey, arkadaşlar arasında birbirlerine kötü söz söylemek. Buzardım. Ya kötü söz söylemeyin. İçki içmezdim. İçkiden nefret ederdim. İçki içen arkadaşlara derdim. Ya oğlum içki içmeyin. Onlar dedi ki sen ne biçim erkeksin ya erkek dediğin içki içer sigara içer derlerdi fakat ben sigaradan da içkiden ne nefret ederim bilmiyorum fakat oyun eğlence dedim mi de koşardım fakat içki sigara bunlardan nefret ederim kesinlikle böyle içki sigara gibi şeylerden uzak dururdum. Peki bugünkü gençlikle o günkü gençlik birbirine benziyor mu? Bugünkü gençlik daha duyarsız. O zamanki gençlikte böyle teknoloji yoktu. Teknoloji olmadığı için böyle hiç kimsenin kimse de haberi yoktu ama bugünkü gençlikte teknoloji var. O zaman biz mesela kitap okumak falan böyle şey sevgisi de yoktu. Böyle bir kitap okuma şeyi de yoktu. Ama şimdiki gençlikte ne yapabiliyorum? Akıllı telefonda e, kötü kadınlara bakıyorlar, oyun oynuyorlar. Hayatlarını hani şimdi gençlik öyle geçiriyor. Bak ben mesela parkta dolaşırım. Ne yapıyorsunuz gençler? Hoş beş ederim. Ya diyorlar, dayı şey oynuyor işte, oyun oynuyor. Ya oyun oynayacağını da, bak orada alimler bir şeyler anlatıyor. Gelin bunları öğrenin. Ya şimdi onun sırası mı amca diyorlar. Biz çocuğuz diyorlar. Da, oğlum ne çocuğu? Kaç yaşındasınız? Kimi diyor ki 20 yaşındayım, kimi 25, kimi 30. adam şimdi oğlum. Oyunun zamanı mı? Amca karışma bizim işimize diyorlar. Çokları mesela tavla oynan, oynayanlara diyorum ki bak tavla oynamayın, tavla oynayın, günah diyor. Günah sabırca, günah amca diyor. Ne karışıyorsun diyorlar. Yani gençler, şimdiki gençler nasiyattan almıyor. Bizim zamanımızda da bize nasiyet eden kimse yoktu. Ben hiç rastlamadım. Askere gittim, geldim. Yine nasiyet eden yok. Hep bize ne diyorlar? Para kazanın, para kazanın. Başka bir şey yok. Yani şöyle düzgün olun. İslam'ı öğrenin. Müslümanca bir hayat yaşayın. O zaman Müslümanlık olan hey Kimsenin bununla dedi ben zamanımda. İslam diye bir şey yokduk, öyle bir şey duymuyorduk yani. Geçmişte isterdim ki İslam'ı daha o zaman öğrenmiş olsaydım küçük yaşlarda daha bir başka olur diye düşünüyorum. Niye biliyor musun? Bazen yatağa yattığımda düşünüyorum da acaba ben 10, 12, 13, 15 yaşlar arasında İslam'ı öğrenmiş olsaydım daha değişik olurdu. Çünkü Allah sevgisini küçük yaşta çocuklara öğretmek lazım. Annem babam Kur'an öğrenmişler, onu da nasıl öğrenmişler biliyor musun? diyor ki annem babam biz diyor Kur'an öğrenmek için diyor evlerimizi diyor siyah perde gelirdik gece Kur'an öğledik gündüz yasaktı Kur'an öğrenmek diyor. Bir gün babam diyor ki babam kendi anlatıyor. Biz diyor camide hoca bize Elip dersi verirken diyor köyün öğretmeniyle o zaman eğitmen diyor onunla kaymakam çıka geldi ve caminin önüne hepimizi çağırdılar hocayı da çağırdılar diyor. Ne okuyordunuz içeride? Şu, getirin bakayım onları, minderlerin altına sakladığımız diyor. Elif Bey'leri getirdik, oraya koyduk. Onları yaktı kaymakam. Sonra da elinde bir topa vardı, sopa da hocaya iyi bir ayak attı. Bundan sonra camide çocuklara Kur'an öğretmek yasak dedi. Öğretmen okula gidecek bunlardı, okula. Yani camide ne yapması gerekliymiş o Dedi Bir daha asla Kur'an okumayacak ok eğitim. Bu kaçlı yıllarda yapılıyor? Babamın zamanını anlattı. Babam mesela 36-37 senelerde, 1930 senelerinde olmuş bu olaylar. Atatürk ölmüş, İsmet Yunan'ı o zaman başlaymıştı. Kur'an okumak yasaklamışlar. Zaten Diyanet niye kuruldu? Diyanet kurulma sebebi halkı belli bir seviyede tutmak, uyutmak. Demokrasi dinini daha güzel bir şekilde yaşatmak için İslam'ı ne yaptılar? İş şey altın altına aldılar. Egemenlikleri altına aldılar. Bir Diyanet sistemi kurdular. Diyanet sisteminde ne oldu? Kimseye bir ilmi öğretmedi ki doğru Baksana Diyanet 1920'lerde kuruldu. Babam 36 37 senelerinde imama giderken bile diyordu ki bize Kur'an okumak yasak. Ne nasıl bir yasak oluyor? Düşün ettire. İsmet İnönü zamanında olmuş. Babam diyor ki evlere diyor siyah örtü çekerdik. Şöyle e, eskiden gazla yana bir lambalar var. O lambaların, o lambanın ışığı altında aman dışarı ışık sızmasın diye siyah perdelerin içerisinde orada da Kur'an öğrenmişler. Öğrendikleri de Arapça olarak öğrenmişler. Anlamı yok Türkçe. Öyle yasak yasak öğrenmişler. Onlar bize ne üretilecek ki? Onlar da bize bir şey öğretmediler. Demediler ki şu haramdır, şu helaldir demediler. Ondan yetiştirdiler. Bak Allah seni inandırsın. Parkta gençlere soruyorum. Ya diyorum gelin biraz dininizi öğrenin. Ya Molla diyorlar. Şimdi dinin zamanı mı ya diyorlar. İnan Allah seni nerede böyle. bu insanları bu hale getiren demokratik sistem yani demokratik sistem ne diyor biliyor musun isteyen istediği gibi yaşar buna kimse karışamaz ama onların kuyruğuna bastığın zaman ciyak ciyak ciyaklıyorlar fakat sen dini yaşadığın zaman İslam dinini yaşadığın zaman seni önümü kesiyorlar onların dinini yaşarsan demokrasi dinini yaşarsan ona bir şey yok. Mesela ben gençlere anlatıyorum. Gençler diyor ki Muladay demokrat din olur mu? Peki din nedir diyorum. Bilmiyorlar. Din yaşam biçimi demektir. Her yaşam biçimi bir dindir. Demokrati, kapitalizm, komünizm, hristiyanlık, yahudilik, Budizm, şamanizm bunlar hep gibi dindir. Bak gençler diyorum. Akıllı telefondan girin. Ali İmran Suresi 19. ayette Allah katında din İslam. Açın doğru mu diyorum? Açıyorlar doğru. E peki siz İslam dinini niye yaşamıyorsunuz? E diyorlar ya bunlar da şimdi zamanı mı diyorlar bazıları, bazıları da biraz yaşlarınıza yaşarız diyorlar. Yani toplum kendi kendini ne yapıyor biliyor musun? Kendi kendini körleştiriyor. Ama toplumda şöyle bir bilgi yaygınlığı var. Toplum la ilahe illallah diyenin cennete gireceğini zannediyor. Yani gerçekten la ilahe illallahın ne olduğunu bilmeyen insanlar la ilahe illallah dese bir şey fark eder mi? Etme, şöyle bir şey var bak şimdi kelimelerle oynuyorlar kelimelerle nasıl oynuyorlar baksana şöyle mesela tarikatçılar bunu çok yapıyor tarikatçılar sen Allah de la ilahe illallah de, tamam halbuki la ilahe illallahın anlamı var şartları var la ilahe illallah şartlarını bozan unsurlar var la ilahe illallah nedir ne ifade ediyor toplum bunu bilmiyor yalnız bir öğrenmiş bir kelime öğrenmiş adları. kim la ilahe illallah dese cennete girer İslam dininin aslı bir özü tevhid ve şirk tevhidi öğrenecek, tevhidin zıttı olan şirki öğrenecek. bak mesela diyorum güzelliğin zıttı ne diyorum güzelliğin zıttı çirkinliktir aklın zıttı ne delilik deli aklın zıttı delidir diyorlar peki diyorum madem öyle peki Allah'ın zıttı ne biliyor musun Allah'ın zıttı tağuttur tağutu reddetmen lazım siz bunu reddediyormuş mu? Yok, tağut nedir diyor. Bazıları alay ediyor, bilmiyor. Halbuki internette tağutun ne olduğunu açık açık söylüyor. Her şeyi biliyorlar, bilmemezlikten geliyor. Bu toplum niye öyle oluyor biliyor musun? Demokratik sistem toplumu uyuşturuyor. Yıllardır Avrupa'ya girebilmek için, yani Avrupalı gibi olabilmek için, İslam dininin ne yaptılar? Hükümlerini örttüler. Bakın şunu söyleyeyim. Bugün Avrupa'ya girebilmek için nüfus düzenlerinde bile İslam'ı kaldırdılar. Hangi nüfus düzenlerinde İslam var? Yeni çıkan nüfus düzenlerin hepsinde İslam kalkmıştır. İslam'ı kaldırdılar. Niye? Avrupalılar'a yaranmak için. Bakın topluma bir gençler Avrupalılardan hiçbir farkı. Giyimi, kuşamı, yaşantısı. Bütün gençlerin yaşantısı Avrupalı. Hristiyan demokrasilerin yaşantısının aynısı. E bunu bu hale kim getirdi? Bunu bu hale getiren yönetimdekiler. Dünyada şöyle bir şey var. İslam düşmanlığı her tarafta var. diye ki dünyadaki insanlar İslam olmasın, bize kimse karışmasın, herkes istediği gibi yaşatsın Nasıl giyiniyorsa öyle giyinsin, nasıl soyunuyorsa nasıl öyle soyunsun, nasıl çalışıyorsa öyle sayısın, çalıştın Hırsızlık yapan kılıfına uydursun, yolsuzluk yapan kılıfına uydursun, kimse kimseye karışmasın. Ha zalim mazlumu ezsin, sonra da kalkıyorlar insan hakları diyorlar. Yahu insan hakları diye diye yalan söylüyorlar. Türkiye'deki gençlere diyorum ki bak iki tane yurt var ahirette. Biri cennet, biri cehennem. Siz böyle yaşarsanız cennete gidersiniz, böyle yaşarsanız cehenneme gidersiniz. Dünya cehenneme koşuyor, ateşe koşuyor. Siz kurtulun, gelin diyorum. Ya diyorlar Mola o kadar insan deli de sen mi akıllısın diyorlar. E ne yapacağım bu gençle? düşün. Ben gençliğimde bunlardan yine iyiydim ya cahildim ama bunlar bilerek cahillik yapıyorlar. Biz bilmeyerek cahildik. ben öyle görüyorum. Çünkü bizim zamanında böyle teknoloji olmadığı gibi böyle fırsatlar da yoktu bize İslam'ı anlatanlar da yoktu gerçekten. Hocalar bile bir şey anlatmaktan korkuyorlar. Yanında ne yapıyorlar? Biliyor musunuz hocalar? Namaz kıldırıp gidiyorlar. Bugün de öyle. Bunlara hocalara ne diyorlar biliyor musun? Kıldır kaç. Kıldırıp kaçıyorlar. Başka bir şey yok. Bunların görevi bu. Hocanın ilmi yok zaten. Diyanet Türkiye'deki hocaların alayı Diyanet'in hükmüyle ancak namaz kıldırır, başka bir şey bilmez. Yok, başka yok. Namazın dışında dini bir eğitim yok. Dini bir öğretim yok. Hocalar böyle bir de tarikatlar var, tarikatlar da toplumu zaten avutuyor, bölük böyle parçalamışlar. Şimdi parçalayınca ne oluyor? Toplumda güç oluşmuyor yani, güç oluşmuyor. Topluma İslam dininin gerçek hakikatini anlatmıyorlar. Anlatmıyorlar ama toplum isterse hakikati bilir, anlar. Allah diyor ki bak ben insanı yaratırken ona akıl verdim, fikir verdim, vicdan verdim, bir de irade verdim. İradesiyle... Ne yapar? İyi kötüyü toplum araştırır ve bulur ama toplum iradesini kullanmıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Vicdanını kapatmış, vicdanını kapatmış, kör kötürüm gidiyor. beni tarikatına gittim, Kadiri tarikatına gittim. Bu tarikatlarda da insanı uyuşturuyorlar. Allah Allah diyerek insanı uyuşturuyor. Peki bir tarikatta dedim ki Allah diyoruz. La ilahe illallah diyoruz. Anlamını bir açıklayın. Anlamını diyorlar. Hocalar bilir, şeyhler bilir, siz bilemezsiniz. Siz yalnız söyleyin. Allah Allah, dedim ki anlaşıldı, sizden anlaşamam ben dedim. Demek siz insanı kandırmak için buraya oturmuşsunuz, tarikatlar ne yapıyor biliyor musun? Siz Allah din cennete gidersiniz, siz bir günah işleseniz de Allah merhametlidir, sizi affeder. Nider sınıfında olanlar şöyle bir rant oluşturmuşlar, din, dini yönünden dini bir rant oluşturmuşlar, din bizim elimizde, biz ne dersek o olur, şeyle gidiyorlar, halbuki din Allah'ındır. Allah'ın dinini bunlar kullanıyorlar. Kullandıkları içinde çevresindeki insanlar da salak diyelim ya bunlar gerçekten salak ya akıllı olsalar düşünürler ya akıllı değiller. Akıllarını da kullanmıyorlar bunlar salak. Ya ben niye bir şeye itaat edeyim? Şeyhin dediği doğru mu yanlış mı? Niye bir sürü tarikatı o tarikat onu beğenmiyor o tarikat onu beğenmiyor? Gidiyorsun tarikatın biri diyor ki benim adamlarıma mürit denir. Öbür tarikatın benim adamlarıma ihvan denir. Öbür tarikatın da gidiyorsun benim adamlarıma derviş denir. Öbür tarafa da gidiyorsun benim adamlarıma Sofi denir. Şuna bak ya parça parça ne yapmışlar? İnsanları bölmüşler. Halbuki Allahü Teala ne güzel insanlara sıfat vermiş. Müslüman kimdir? Müşrik kimdir? Munafık kimdir? Kafir kimdir? Mü'min kimdir? Allah Kur'an'da bu sıfatlar varken insanlar kendilerini değişik değişik sıfatlar ortaya koymuşlar. Tarikatların amacı ne? Tarikattaki bir grup insan diğerlerini sömürüyor. Şeyhler saltanat giriyor. Bütün etrafın ona hizmet ediyor, el pençe duruyor. Peygamber bile Peygamberken kendine el pençe durmasını asla kabul etmiyor. Zaten onlar şirki öğretmiyorlar. Niye öğretmiyorlar? Şirki öğretirlerse etrafında adam bulamayacaklar. Yani kömürecek adam bulamayacaklar. Onun için cibri zekalı olanlar en ayları kandırıyor. için işte bu toplumun durumu bu bu hale gelmiş. Mustafa Allah sana rahmet etsin. Anladığım şey şu: Tarikatlar. Aslında aptallaştırmaya yönelik, ahmaklaştırmaya yönelik ve İslam'da bazı işte meseleleri kendilerine yontarak veyahut menkıba denilen uydurma hikayelerle toplumu ne yapıyor? Kendisine bağlıyor. Evet, uyuşturuyorlar toplumu. Daha daha doğru. Toplumu kendilerine bağlıyorlar, uyuşturuyorlar, kullanıyorlar yani toplumu. İstedikleri gibi kullanıyorlar. Yani bu Fetullah Gülen cemaati buna bir örnek midir? Fetullah Gülen cemaati de, cüppeli Ahmedin cemaati de, Adıyaman'daki Seyda var. Seyda'nın cemaati de bir sürü cemaatler bunların hepsi böyle bak FETÖ ne yapıyordu böyle 80 yıllarında böyle, böyle ağlıyordu bilmem ne millet de ona kanıyorlardı bak FETÖ ne oldu bugün küleymancılar var Süleymancılar da değişim bir şey yok hep aynı bak toplumu bölük bölük parça parça bölüyorlar. Aslında Allah diyor ki bak Kur'an-ı Azimüşen'de ey iman edenler iman edenlere söylüyor başkalarına değil. Bölük bölük fırka fırka bölünmeyiniz zayıf düşersiniz ne oldu işte toplumu bunlar böldüler toplumu böldüler hem de İslam adına böldüler bak İslam adına bir bakıyorsun Türkiye'de o kadar çok bölünmüş toplum var ki ne bileyim yani adlarını saymak bile doğru ya bilmem ne cemaati var bilmem ne cemaati var bilmem ne tarikatı var bilmem ne tarikatı var hepsi birbirine zıt ama bak birbirine zıt. O kendi cemaatini, adamları uyuşturuyor, onları kullan, kullanıyor, aptal yerine koyuyor. Ama insanlar kendi kendilerine aptallığı kabul ediyorlar. Akıllarını kullanmıyorlar. Eğer insanlar akıllarını kullansalar, Türkiye böyle olmaz. Türkiye dünyaya var ya meydan okur. Türkiye dünyaya meydan okur ama Türkiye ne yaptılar demokrasiyle? Aynı Avrupalılar gibi uyuşturdular, genç kızları görüyorsun, genç delikanlıları görüyorsun, Avrupalılar gibi yaşıyor. 80 yıllarında mı ne Mersin'e gittiydim, saat sekiz idi, tabak saat sekiz idi, denizde yüzdüm yüzdüm çıktım dışarıya böyle, hiç kimse yok, saat dokuz olmuş. Bir uyku bastı bana, yoruldum yüzdüm, o, yattığım kumun üstünde kalmıştım. Bir saat sonra bir uyandım etrafımda bir sürü insanlar var, ciri çıplak. Bir de baktım, ana bir kadın, bir kız soyunmuş mayolu, ciri çıplak etrafımda, utandım. Kalktım, hemen pantolonumu, ayakkabılarımı aldım, oradan hemen uzaklaştım. İnan, ben onlardan kaçtım, onlar benden kaçmıyorlar. Gözüm görmedi de gidiyorum, soruyorum gelenlere Antalya'dan falan gidiyorlar. Oğlum nerede gittiniz? Yağmurla şuraya gittik, buraya gittik, işte denize gittik. Oğlum utanmıyorsunuz mu? Bir bakmak diyor yani günah mı? Oğlum dedim siz Müslüman olmadığınız için. Tabii öyle diyorsunuz. Da bir Müslüman olun, gelin Ya da ya Müslüman. E Müslüman da ne işim var oğlum cinada? Ya e, açmaz diyor. Bak. Toplum öyle olmuş ki toplum kendi kendini aldatarak devam ediyor. Yani bu suç, bu suç yine de toplumun kendisinde hemşerim. Niye? Allah diyor ki ben size akıl verdim. Hiç ahletmez misiniz? Aklınızı kullanın ya. Herkes ciplak geziyorsa, siz beni Rab olarak tanıyorsanız, Rabbinize itaat edin. Ben siz niye yarattım? Zariyat suresi 56. ayette diyor ki Allah, Ben cinleri ve insanları ancak bana itaat ettinler diye yarattım. İtaatin anlamı Allah'ın emir ve yasaklarına uymak uymuyorlar. Yani toplum bugünkü mesela demokrasi sisteminin koyduğu sandık sistemine itibar etmese, uymasa gitmese ve toplumun da geneli biz arkadaş İslam'ı istiyoruz. İslam gibi bir seçene koymadığınız takdirde de biz bunu seçmek istemiyoruz. Bizim dinimiz İslam'dır ve onun da kitabı Kur'an'dır. Onunla yönetilmek istiyoruz. Bizim önderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bununla yönetilmek onun sünnetine uygun bir şekilde yönetilmek istiyoruz dese aslında sistem kendiliğinden bir zaman sonra değişmek zorunda kalacak. Doğru mu? Kendiliğinden gider. Ha O zaman bugünkü suç aslında toplumla alakalıdır kalı. Yani büyük bir sorumluluk topluma düşüyor değil mi? Yani kimse kendini aslında küçük görmemesi lazım. Bu sistemin değişmesini istiyorsak kendimiz önce değiştireceğiz. Sonra sistem Allah'ın izniyle kendiliğinden düzelir. Bak herkes evinin önünü temizlerse ne olur çöpçüye ihtiyaç kalmaz. Onun gibi yani toplum kendini yetiştirirse zaten kötülüğe hiç meydan vermez. Şimdi şöyle düşünelim, eğer toplum İslam istese demokrasi durabilir mi burada? Duramaz. Niye? Toplum demokrasiyi kendisi istiyor. Bugün Türkiye'de de insanlar nefislerini ilah edilmişler. Halkın bozulmasının sebebi kendi kendilerini bozuyorlar. Hani şöyle bir çürük domates koy bir sepetin içine. Diğer romatçileri ne yapar bozar değil mi çürük onları da çürütür işte halk birbirini ne yapıyor birbirini kötü yönet çekiyor birbirini dinden uzaklaştırıp küfre yönetiyor. Ben bir gün parkta dolaşıyorum ulan ne yapıyorsunuz dedim hep akıllı telefonlarla Öbür genç dedi ki oyun oynamıyorlar Molla ya çıplak kadınlara bakıyorlar dedi Allah Allah lan oğlum utanmıyorsunuz mı ama gençlik şehvet, şehvet var. Gençliği bozmak çok kolay. Gençlik de kendisi isterse kolayca bozulur hep şerim. Ben yaşıyorum. Sonunda hesap var. Aa, o zaman ben ne yapmam lazım? Ben kendimi düzeltmem lazım. Şöyle terbiyeli, dürüst, güzel ahlaklı bir insan olmam lazım. Bu düşünceye girmesi lazım. Onun için de gençlik kendisini toparlaması lazım. Gençlik kendisini toparlarsa yani ne kar, Neyi zarar, ben nasıl yaşarsam karda olurum, nasıl yaşarsam zararda olurum diye düşünürse gençlik kendini kurtarabilir. Önce kendisini yaratanı tanımak lazım gençlik. Kendisini kim yarattıysa, yaratana nasıl itaat etmesi gerekiyorsa, yaratanın gönderdiği kitaba ve peygambere uyum sağlarsa eğer ona uyarsa işte o zaman kurtuluş eder. Allah diyor ki asrı anda olsun ki insanlar ziyandadır. Yani zararda ve ziyandadır. Ancak iman edip bak ancak iman edip salih amel işleyen hakkı ve sabrı tavsiye edenlermiş müstesna. İşte onlar kurtulmuş diyor. Kurtuluşun yolunu Allah gösteriyor. İman edip salih amel diyemek hakkı ve sabrı birbirine tavsiye etmekle olur. Bunun için de e, Kur'an'dan ve hadislerden ayrılmamak lazım. Şimdi ben iman ettiği bir zaman şöyle bir olay ortaya çıktı, adam dedi ki bana sen şimdiye kadar la ilahe illallah deyin de anlamı nedir dedi, ben de Allah birdir ondan başka Allah yok dedim, bu kadar mı biliyorsun dedi, evet bu kadar biliyorum dedim, yanlış biliyorsun dedi, bu kadarla olmaz dedi, sen Allah'ı tanımıyorsun Allah'ı tanımazsan eksik olur dedi, eksik yaşarsın ve eksik yaşayınca da bolca günah elde edersin. O zaman ne yapmam lazım? Ben sana anlatsam, şimdi benim anlattıklarım sana yanlış olabilir. Hacı Bayram'a git, orada kelime-i tevhid, anlam şartları kitaplar var. Oradan, al kitaplardan alimler çok güzel açıklamalar yapmış. Oku, öğren dedi. Ben de gittim. Peki bu gitme sürecini duralım inşallah. Mesela gitme sürecinde İslami bir arayış mı vardı ki? Siz mesela normalde bir kitap almaya gitmiyordunuz ya da İslami bir ilginiz de yoktu. O süreçte nasıl bir, yani kitap almaya gitmenize iten şeysiz İslam'ı arayış mıydı? Ben tarikattaydım o zamana kadar. Tarikatta ne yapıyorsunuz dedi, la ilahe illallah diyor dedim. Anlamı da bu dedim yani Allah birdir, ondan başka Allah yoktur falan. Ki dedi Bana dedi ki adam, o adam Selahattin diye vefat etti, Allah rahmet etsin e, 10-12 sene oldu vefat edeli. Dedi ki siz yanlış biliyorsun dedi, İslam öyle değil dedi yani. O zaman ben arayış içine girdim, gittim Hacı Bayram'a. Hacı Bayram'dan kelime-i tevhid anlamı ve kitabı aldım. Çünkü ben demek ki yanlış biliyorsam doğrusunu kitaplardan öğreneceğiz, başka nereden öğreneceğiz dedim. ve gittim, aldığım kitabın arkasında şöyle bir özet var. Özetle şöyle diyor, Yusuf el-Gardavi'nin Kelime-i Tevhid diye kitabıydı. o zaman aldığım kitap. O kitapta da şöyle diyor, Ey Müslümanım diyen zat, sana her şeyden önce gerekli olan şey tevhidin hakikatini bilmendir. O tevhid ki Allah dinini onun üzerine kurdu kitaplarını onu bahsetsin diye gönderdi, peygamberlerini onu tebliğ etsin diye görevlendirdi. Dünya ve ahiretin hayrını onun arınmasına, onun gerçekleşmesine bağladı. Cenneti onun ehline, cehennemi ona baş kaldırıp onunla savaşanlara vaat etti. Ben bunu okuyunca bir daha okudum, bir daha okudum, bir daha okudum, bir daha okudum ve ezberledim. Bak, tam 37 senedir ezberimde ezberledim ondan sonra başladım eyvah benim hayatım şimdiye kadar boş geçmiş ben müşrik olarak yaşamışım o hocaya cumadan cumaya gidiyorduk bak cumadan cumaya gidiyorduk başka damarlara gitmiyorduk başka namazda kaldığımız yoktu bir cumaları gidiyoruz o da gelenekler yatıp akıyor daha doğrusu doğru süreler bile bilmiyorduk ondan sonra işte tarikata girmemin sebebi Orada birisi dedi ki gel e, Cuma'da tarihata girelim dedi. Önce Kadir tarikatına gitti. Kadir tarikatına pek şey yapamadım. Nakşibendi tarikatına geçtim. 6 ay sonra Kadir'i tarikatına böyle e, pek fazla ilim vermiyorlar. Bir kitap okuyor ondan sonra kalkıyorlar. Allah Allah böyle bağırıyorlar, dolanıyorlar böyle bilmem ne. Hey höy kürüyorlar bilmem ne. Benim bir tuhafıma gitti böyle. Bir altı ay sonra o tarikatını bıraktım. Nakşibendi tarikatına geçtim. Masri Peygamber tarikatında da Dursun Hoca vardı, Ufuktepe camisinde. O da namazdan sonra, içinde namazdan sonra oturuyorduk. La ilahe illallah diyorduk. Tehbik çekiyorduk böyle. Dua ediyorduk, kitap okuyorduk. Ama yine de okuduklarımızdan bir şey anlamıyorduk çünkü. <gülüyor> Bir de imanın gereğini öğretmiyorlar. İman nedir? İmanı tamamıyla öğretilmeyince geleneksel bir şey. Yani şimdi bir insan iman etmedikten sonra namaz kılmış, tutmuş, zekât vermiş, haç gitmişler. hep boş. Önce temel lazım. Bak mesela bir bina yapacaksın, beş katlı veya on katlı. Temelsiz toprağın üstüne bina yaptığın zaman kabul ediyorlar mı? Olmuyor değil mi? Yalan yanlış oluyor. Gece kondu. Gece kondu nasıl oluyor? Hemen bir Cumartesi, Pazar günü tak tuttuk eskiden gecegondu yapardık. Yenidoğan'da, Çinçin'de, Asya'da, Dört Yılda öyle gecegondular yapılırdı. Bir bakmışım zabıta gelmeden kapı, pencere hafif, tamam içine gir. Ha bu yalan yanlış. Bizim yaşantımız da aynı o gecegondu gibi. Temelsiz bir toplum. Yani geleneksel yaşandığı için temel yok. Yani İslam bir kültür mi gelmiş? Evet. Öyle bir kültür haline getirmişler. Zaten şu andaki İslam denilen bunlara göre, bunların yaşantılarına göre İslam iki boş, bomboş bir şey. İki boş bir şey. İkini kendileri doldurmuşlar. Yani birileri doldurmuş, onlar da buna uymuşlar. Bak şimdi ben İslam'a yöneldim, aşağı yukarı bir sene gitmedim tarikatlara. Sonra hoca beni gördü, dedi niye gelmiyorsun falan. Hocam dedim size la ilahe illallah anlamını sorabilir miyim dedim. Hoca işte ya yani memalak bir cevap verdi, bak dedim hocam siz bizi uyutuyorsunuz, siz bize imanı öğretmediniz, iman nedir, iman önce teslimiyet, bir defa iman Allah'ı tanımakla geliyor, siz Rabbimizi tanımadan, iman etmeden bize din öğrettiniz, namazın bile şartı var, namazın şartları olmazsa olmaz, bu dinin şartı var, dinin şartları olmazsa din de olmaz, siz dinin şartlarını bize öğretmediniz, Mesela toplum bugün kurban keçiyor değil mi? Toplum kurban kesme et keçi etlik keçiyor, etlik. Ne kadar Allah deseler de olmuyor hemşerim, olmaz. Niye? Çünkü bak bizi kandıranlar da böyle kandırdılar. Temelsiz bir din ortaya koydular. Namazın nasıl ki şartları varsa dine girmenin de şartları var. Dine girmek için önce tağutları reddetmek lazım. Önceki bütün hayatını böyle sileceksin, elinin terkini tertemiz bir hayata başlayacak. Tertemiz hayata başlamak için de imanı bileceksin. İmanın şartları var. İmanın şartları nedir? Tağutları reddetmek, küfrü terk etmek, reddedip onlardan uzaklaştırmak Tek ilah ve Rab olarak Allah'ı ve Allah'tan gelen hükümleri kabul etmek. Bunlar öğretilmemiş, adam namaz kılıyor, adam hacca gidiyor, hayır hasenet yapıyor. Amel defterine hiçbir şey görmez. Der ki, Ya Rabbi ben namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, hacca gittim, hayır hasenet yaptım, köyüme mescit yaptırdım, dağdan su getirdim, çeşme yaptım, köyme yol yaptırdım, bir sürü çocuklara Kur'an okuttum, hiçbiri burada yok. Ne var oğlum orada? Hirk var. İşte kulum ben sana demedim mi, benim huzuruma dünya dolu ki günahla yesen dilediğimi affederim ama şirke asla affetmem. Siz iman etmeden şirk üzeri bütün ibadetleri yaptınız. Şirk üzere, şirk üzere yapılan ibadetler asla geçerli değildir. Siz de şirk yaptığınız ibadetleriniz yok oldu. Çünkü bugün Türkiye'deki Diyanet'in öğrettiği ibadetler de Şirk'le ilgili. Ben iman ettikten sonra Ailemden başladım İslam'a Epey bir zaman geçti sonra Etrafındaki komşular falan derken, komşular falan benden bana cephe almaya başladılar. Önce benimle birlikteydiler falan, sonra benimle cephe almaya başladılar. Sonra ailemle anlaşamadık, ailemden ayrıldım. Ailemden üç tane çocuğumla ayrıldım. Çocuklar benden kaldı, ailem beni terk etti gitti. Eşimiz? Eşim beni terk etti. Ondan sonra çevremde kardeşlerime anlattım, kardeşlerim hala da Diyorlar, sen öyle inan, biz böyle inanalım diyorlar. Kardeşlerime kitaptan gösteriyorum, bak benim işte kitap oku. Okuyor, okuduğu halde yine de inanmıyor. Bak okuyor, görüyor, inanmıyorlar. Ee, biz yedi kardeşiz, birimiz öldü, altımız dünyada, beş tanesi benim kardeşim yani ben hariç. Beşi de iman etmediler, gelenekler yaşıyorlar. Beşi de namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyorlar. Hatta bir tanesi şimdi hanımıyla hacca gidecek, hacca gidecekler. Bunlar demokrasiyi kabul ediyorlar. Herkesinin benim aram açık. Benim akrabamda, sülalemde, beni kabul eden kimse yok. Çubuk'ta bile bana ne diyorlar? Benim aşırı dinci diyorlar. Daha önce Ufuktepe'de komşularımla geçinemedim. Peki bu aşırı dinci derken size mesela ellerinde bir delil mi var? Mesela bir ayetle bir hadisle mi sizin aşırıcılığınızı ölçüyorlar? Valla kendileri öyle bir şeyler diyorlar. Ben onlarla konuşmadım ama arkamdan öyle söylüyorlarmış aşırı dinci diyorlar. Kimisi bana diyorlar sen fazla ileri gidiyorsun. İşte fazla ileri gitme polisler seni yakalar götürür falan filan. Yani korktukları Allah değil polisler. Dedi yani en çok polisten korkuyorlar. Hatta bir yerde akrabalarma bir şey anlattığımda aman tut diyorlar da ya şimdi anlatma diyorlar. Ua şimdi iş çıkar diyorlar. Dini anlatmamı istemiyorlar yani gerçek bu. Çok istemiyor. Allah سبحانه و kitabında şöyle bir ayeti var. İnsanlardan iman ettik diyenler vardır. Onlar insanların fitnesini Allah سبحانه azabı zannederler. Bu insanlar onlar mıdır Mustafa'mza? Bunlar aynen onlar oluyor. Çünkü bakın eğer şimdi şu anda Kur'an-ı Kerim elimizde ortada ayet ayet okutak, onlar Allah'a iman ettiğini zannediyorlar. Ama Allah'a iman etmiş değiller. Ben toplumda şimdiye kadar gezdiğim, kontrol ettiğim, konuştuğum insanların tamamı diyorlar ki bize alırlar hatta atarlar. Polisten korkuyorlar, jandarmadan korkuyorlar, bekçiden korkuyorlar, hatta yanındaki komşusundan korkuyorlar adamlar. Ya komşu beni şikayet eder. İlk zamanda bu, bu zamana kadar iman ettikten sonra çok kişilerle hatta e, etbalık kurumunda çalışırken onlara İslam'ı anlatırken dediler ki bak burada İslam'ı anlatma hemşerim. Burası devlet dairesi şöyle böyle yani oradan üç sene sonra emekli oldum. Ondan sonra dışarılarda İslam'ı anlattığım zaman hiç kimse kabul etmiyor. Diyorlar sen kendin yaşa hemşerim kendin yaşa bizden, bizden uğraşma diyorlar. Ben de pek fazla kimseye bir şey hatta bir şeyler anlattığım zaman da kabul etmiyorlar. Diyorlar ki sen çok ileri gidiyorsun. Bu kadar hoca var, bu kadar alim var. Yübbeli Ahmet Hoca böyle anlatmıyor. Rıza Çölle Hoca böyle anlatmıyor. Bilmem şu hoca böyle anlatmıyor da sen nereden, sen hoca mısın? Sen bir şey bilmiyorsun diyorlar. Hep karşı çıkıyorlar. Kime doğruyu anlattıysam hep tepki gördüm. Yani doğru düz bir tepki görmedim. Her anlattığım insanlar ya boşver dayı diyorlar ya. Sana mı kaldı bu diyorlar. Bu sana mı kaldı diyorlar. Bugün üç tane çocuğunuz olduğu söylediniz. Üç tane çocuğunuz da sizinle aynı dine mi sahip? Şimdi üç tane çocuğum var. Hatta dört tane, bir tane daha sonra da oldu. Dört tane çocuğum var. Bugün Allah seni inandırsın. Çocuğumun bir tanesi iman etmiş, üçü geleneksel yaşıyor. Babalarına bak, çocuklara bak. Allah seni inandırsın. Ellerinde bir sürü kitap vermişim. Hepsine ayrı ayrı kitapları var. Anlatıyorum, yok geleneksel. İstemiyorlar yani İslam yaşamayı. Biz de böyle Müslüman diyorlar. Bir şey yapamıyorsun ki. Bir oğlum var. Onun dışında iki kızım, bir oğlum İslam'ı yaşamıyor. Kızımın biri zaten annesinin yanında, gelmiyor annesiyle birlikte. Öbür kızım da annesiyle ilişkisi var gidiyor, geliyor. Bu oğlum da mesela, Vallahi topluma uyuyor. Babasına uymuyor, çoğunluğa uyuyor. Çoğunu bozuk olunca, bozuk olan daha haklı diyorlar. Bozuk olan dürüst diyorlar onlara göre. O tarafa uyuyorlar yani, bana uymuyorlar. kendisi bilir dedim, oğlum bak sonunda. Allah hesabı siz vereceksiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle hesap verirsiniz. Onun için bir oğlumun dışında diğer çocuklarım, hatta akrabalarım, kardeşlerim, hiçbiri İslam'a uymuyor hemşerim. Evde hanımım var, bir oğlum var. Sonradan evlendiğim eşimle birlikte şu anda devam edip biliyoruz yaşantımızı. Yani çevrede fazla dokunmazsa kimse sana bir şey yapmıyor. Fazla İslam'ı onlara anlattığın zaman Ya Molla dayı boşver diyorlar. Ben de girmiyorum işin içine çünkü anlattığımda zaman rahatsız oluyorlarmış. Rahatsız olunca de ben de İslam'ı anlatmıyorum. Ama dilim durmuyor mutlaka İslam'dan bahsediyorum yani. Son bir nasihatim şu. Kurtuluşun tek yolu Allah'a iman edip Allah'tan gelen emir ve yasakları şik işlemeden güzelce yaşarsa insanlar kurtuluyor şeyler. Başka türlü kurtuluş yoktur. Bunu kesin kesin herkes inanın. Ama inanmayabilir. Benim bir tek inancım var. Beni yaratan Rabbime teslim olmak. Başka bir inancım yok. Herhalde. Allah topluma hidayet versin. Başka diyeceğim bir şey yok. Allah subhanehu teala sizden razı olsun. Yani davetimize de icabet ettiniz. Allah subhanehu teala bundan dolayı ecrinizi versin. Biz sizden razı olduk şahsen. Allah subhanehu teala sizden razı olsun. Sizi de bizi de Allah subhanehu teala canımızı Müslümanlara kalsın. Allah subhanehu teala bizleri kendi razı olduğu kulları olarak yaşatsın, öldürsün. Amin inşallah. Bizim görevimiz hakka anlar bak hakikaten başka bir şey yapamazız evet